Bastım. Bu ay ay ay ay herhalde. Bana ulaşamazsanız ben müceler olmuşum. Merhaba webtekno takipçileri bu videomuzda tam 1.2 milyon TL'lik altcoin oluyoruz arkadaşlar. Bitcoin'den kazandığımız paranın tamamını bu sefer altcoin'e basıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar tam 3 ay önce 1 milyon TL'lik bir bitcoin almıştık ve bu bitcoin alışverişinden hemen sonra herkes bak sokakta bile beni gören herkes bu bitcoin'i ne yaptınız ne ettiniz nereye koydunuz abi gerçekten aldınız mı sorularını sordu. Gerçekten almıştık şimdi onu bozacağız. Bir de şöyle bir durum var o videoda ise şunu söylemiştim 3 ay sonra eğer bugün altın alsaydık ne olurdu diye onu da şimdi hesaplayacağız hep birlikte göreceğiz. Hatta bu bizim bitcoin'i ne yaptığımızı merak eden öylesine insanlar olmuş ki bazı takipçilerimiz bot yazmışlar anlık olarak web teknolojisi Bitcoin'i bu kadar zarar etti, şu kadar kar etti gibi şu anda gördüğünüz üzere bir bot bize sürekli mesaj atıyor, yorum atıyor. Bizim yerimize siz takip ettiğiniz, Öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Biliyorsunuz Bitcoin son dönemde bu arada aşırı oynaktı. Bu oynak dönemde biz bir 500 bin liralara kadar aslında kar ettiğimiz bir dönem oldu ama sözümüzü tutmamız gerektiği için o dönem tabii Bitcoin'i bozamadık. Bu yüzden de biraz kardan zarar etmiş gibi olduk sevgili dostlar. O yüzden şimdiki son duruma bir bakmak üzere tekrardan CoinZo'ya geriye dönüyorum ben. Bu işlemi zaten CoinZo'dan yapmıştık hatırlarsanız. Hala hesabımızda duruyor. Şöyle hesaba bir bakalım. Yaklaşık 1.221 1.21'i atalım. 1.2 milyon TL. 221 bin lira gibi bir aslında şu anda kazancımız olmuş. Hesapta gözüken ekstra bir coin var. CNZ yazıyor burada. Bu coin zone'un kendi coin'iymiş. Bunu da bize hesabı doğruladığımız için burada yapılacak komisyonlar için bizi böyle yüklemişler hesabımıza. Şimdi gelelim altın kısmına. Eğer ki biz ilk videoyu çektiğimizde 2.5 kilo altını alsaydık bugün kaç lira yapıyormuş? Ona bir bakalım. Altının gramı bu sabah saatlerinde böyle öğlene doğru baktığımda 400'e 66 TL civarındaydı sevgili arkadaşlar ve bunu 2.5 ile çarptığımızda da yaklaşık 1.165 milyon TL yapıyor. Bu baya değişik bir rakam. Bu kadar rakama alışık değilim galiba ben. 55 ile 60 bin TL bandını bitcoin daha fazla kazandırmış durumda şu an. O gün de söylemiştim. Bugün de tekrardan söyleyeyim. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu da tekrardan hatırlatmış olalım. Şimdi altını da karşılaştırdık. Hesaptaki paraya baktık. Gelelim şu bitcoin'i bir satmaya. Şöyle şuradan bir BTC'ye doğru ben gideyim. Biz 1 milyon TL ile fotoğraf çekilmiştik. Bence Lütfi ile bir de 1.2 milyon TL fotoğraf çekiminiz. Ne diyorsun Lütfi? Geldi. Bu anda da bir ölümsüzleştirelim. <gülüyor> Geldik. Emir verme kısmına alırken güzel de satarken çok aslında içime satmak gelmiyor ama yapacak bir şey yok. Gözümüzü verdik, emri de verelim ve satalım. Abi İbrahim abi aramayacak. Aramasak olur bence çünkü kar ettik. Zaten küçük mevlalar olduğunu söylemişti Özler. Ve satış emrini verdik. Şurada bakın hemen bizim emrimiz gözüküyor kocaman. Evet şu an satılmaya başladı. Buradan da komisyon düşüyor o CNZ'lerin üstünden. Bitcoin'den değil onun üstünden oluyor. Borsa sürekli oynak olduğu için bir anda zaten satması mümkün değil. Bölük pörçük satmaya devam ediyor şu an. Satış tamamlandı sevgili dostlar. Tabi süreç biraz uzun sürdü çünkü emri girdikten sonra bölüm bölüm bozdu ve tamamladı. Şu anda tam 218.558 lira şu anda karda gözüküyoruz. Bu kar ve ana para dahil tüm parayı bu sefer altcoin'lere basacağız. 4 tane altcoin alacağız dedim sizlere. Altcoin'lere de 3 ay sonrasında yine bakacağız bir ne oldu, nereye gitti, ne kazandık, ne kaybettik gibisinden. Ülkemizde popüler olan ve aynı zamanda da genel anlamda dünyada da çok ciddi işlem hacimlerine sahip olan Ethereum, Neo, Holo ve Ripple. Apple'dan belli miktarlarda toplam parayı dörde bölerek bir satın alma gerçekleştireceğiz. Ben şimdi satarken kâr ettiğimiz için bir danışma gereği duymamıştım. Ama alırken danışma amaçlı bir İbrahim abiyi aramak isterim. Alo, abi müsait miydim bilmiyorum. direkt aradım da bizim bitcoin'i sattık az önce. Satarken sana sormadım kâr ettiğimiz için ama şimdi bir alım yapacağım, altcoin alacağım. 4 tane altcoin belirledim. Bir sana... Ne kadar? Ortaktık ya. 218.558 lira kar ettik. Güzel para. Şimdi Şimdi bir altcoin almayı planlıyorum. 4 tane. Ethereum, Neo, Holo, Apple olarak. Senin onayını almadan işlem yapmak istemedim. Fahsettiğim altcoinler zaten çok popüler ve şu an en çok güvenecekler arasında bence. Hı -hı. Ee, o yüzden problem yok. 2 ay sonra yine ne durumda olduğumuzu görürüz. Yine ortada hem zararda hem kâr da göre. Tamam. Tamam abi. Ben artık şu karımı bir alsam da bir feraha kavuşsam diye beklemekteyim. Umarım bu sefer başka bir yere basmayız da ben karımı alır yoluma bakarım. Böyle böyle milyoner Başka, gibi Güzel va abi. Ben bu vade varım. <gülüyor> Milyoner olmak varsa işin dışında ben varım. Tamam. Basıyoruz o zaman. Kontu sende. Tamam. Sen de. Teşekkür ederim. <gülüyor> Sağ ol abi. Kolay gelsin sana da. Abi, Hoşça kal. Sağ Görüşürüz. İznimizi aldığımıza göre yavaştan altcoinlerimizi almaya başlayacağız. Ben burada sizlere herhangi bir altcoin'i satın almadan önce kısaca ne işe yaradığını ve hangi amaçla ortaya çıktığını anlatacağım. Ama şuna da bir değinmek lazım. Bitcoin ve altcoin. Bunları hep söylüyoruz. Bu terimleri hep duyuyoruz. Ne anlama geliyor? Bitcoin blockchain anındaki ilk aslında çıktı kripto para birimi. Bitcoin'den sonra ortaya çıkan tüm kripto para birimleri ise altcoin olarak adlandırılıyor. Her birinde farklı farklı amaçları var. Gelelim bizim alacaklarımıza. İlk sırada karşımıza Ethereum çıkıyor. Ethereum'a baktığımızda Bitcoin'den sonraki en büyük market cap değerine sahip olan Ethereum altcoin'lerin kralı diyebiliriz tabii bu Ethereum için. Akıllı kontratlar özelliğiyle Bitcoin'den daha gelişmiş bir teknolojiye sahip olan Ethereum kripto para kavramına yepyeni özellikler eklemiş durumda sevgili arkadaşlar. Yine Bitcoin'den farklı olarak sınırsız miktar da arz edilebiliyor. Ethereum ve akıllı kontratlar ile dijital dünyanın kabul görür parası olmaya da en yakın aday. Arkadaşlar şimdi Ethereum'un alım emrini vereceğim. Yalnız biz bunu böyle bayağı zor böldük. Biraz burada küsuratı tutturmak zor olabiliyor. Ben alış emrini şimdi vere basayım ve bekleyelim. Yavaştan alış emrimiz zaten düştü doğrudan. 13.8 tane Ethereum almış olacağız. <gülüyor> Evet, Ethereum alışı tamamen tamamlandı arkadaşlar. Hesaba bakalım hemen bir 13.7 küsür atlı bir Ethereum şu anda hesabımıza geçmiş durumda. Gelelim bir diğer altcoin'imiz olan Neo'ya. Neo ise Ethereum ile oldukça benzer ve problemleri çözüm getirmek iddiasını ortaya çıkan bir altcoin arkadaşlar. Ethereum ile benzer bir teknoloji altyapısına sahip olan Neo, Çin'in Ethereum'u olarak biliniyor. Bu da değer gören, ülkemizde de popüler olan bir altcoin olduğu için şimdi de Neo alalım ve Neo ekranına gittik. Bu arada bir daha söyleyeyim bu işlem verenin hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Gelelim emir kısmına. 412 tane de neo emri veriyoruz şimdi alış emrimizi. Verdik ve yine buraya en üste düştü doğrudan. Neolarda hesabımıza geçsin. Görelim. <gülüyor> Geldik 3. altcoin'imize, 3. altcoin'imiz holo arkadaşlar. Peki holo neden ortaya çıktı, nasıl ortaya çıktı ona da bir bakalım. Holo blockchain teknolojisinde bilinen sorunlara alternatif olarak ortaya çıkmış bir altcoin sevgili dostlar ve kripto para camiasındaki ölçeklenebilirlik problemine çözüm getirebiliyor. Kripto para birimlerine baktığımızda hemen hemen hepsinin altyapıları birbirine oldukça benzer ama holo'nun kendi altyapısı var. Şimdi gelelim holo'yu almaya, Burada yine küsüratlı bir emir girmek isterim ben. 2 milyon 426 tane holo alıyoruz, alış eminimizde girdik arkadaşlar. Buraya da düştü doğrudan gördüğünüz üzere. Bir alsın bakalım. Holo alımımız da gerçekleşti. Hemen buradan hesaptan sizlere göstereyim tekrardan. Bayağı cüzdan bayağı kabardı bu arada. Hem tatuar olarak kabardı. Hem de buradaki coinlerin sayısı olarak bayağı kabardı. 2 milyon 423. Ben Holo'ya bayağı yükseldim şu an. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama bir yükselirse milyoner olabilirmişim. Öyle dedi İbrahim abi. Devam edelim. Sırada Ripple var arkadaşlar. Ripple'da adını çok duyduğumuz bir altcoin. Ripple geleneksel bankacılık sektöründe yaşanan problemleri çözmeye odaklı ortaya çıkan bir altcoin sevgili dostlar. En büyük iddiası aslında internet üzerinde hızlıca para göndermek için geliştirilmiş bir blockchain sistemi üzerinde çalışıyor olması Ripple'ın dünya üzerinde baktığımızda en popüler dördüncü coin olarak da kendisine yer buluyor. Şimdi Ripple'dan hemen buradan yine küsüratlı emrimizi koydum ve hesapta kalan tüm paramız 305.661 TL olmuş. Bir de küsuratı var. Tamamıyla alış emri verdim. 27.742 tane Ripple alacağız gibi gözüküyor. Ne kadar hızlı bir şekilde hesabımıza geçecek? Bunlar tabii biraz süreç alıyor defasını biz bekliyoruz bunların dolması. Evet arkadaşlar Ripple'da alımını gerçekleştirdi. mı? şu anda cüzdanımıza. Geçmiş durumda baktığımızda 27.714 tane de Ripple hesabımıza şu an yüklendi. Polomuz var, Ripple'ımız var, Neo'muz var ve Ethereum'umuz var. Oteldeki yatırdığımız para da 1.2 milyon TL yani 1.215 bin TL gibi bir şey. Ama biz bunu 1.2 milyon TL olarak düzleyelim. ayda 3 ay içerisinde bu altcoin'ler bize ne kadar getiri sağlayacak ya da ne olacak ne kadar kaybedeceğiz bir göreceğiz. Tabii ki bunun bir yatırım tavsiyesi olmadığını videoda 3. defa zannediyorum söylüyorum. Siz yapmayın siz yapmayın diye biz deniyoruz arkadaşlar. Yanar mıyız artık kazanır mıyız orası ayrı. Var ulaşamazsanız ben videolar olmuşumdur. Arkadaşlar sizlerin bizden istediği farklı farklı coin ile alakalı içerik varsa yorumlara yazmayı, bu videoyu beğenmeyi ve coin ile ilgilenen arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. İki yanımda bulunan diğer web teknoloji içeriklerini izleyebilir. Hemen ortada bulunan bağlantından da kanalımıza abone olabilirsiniz diyorum ve kaçıyorum arkadaşlar. Bayağı para harcadım. Bana biraz yük oldu. Ben kaçar. Görüşürüz. <gülüyor>